Okay. Ee, <gülüyor> Merhaba arkadaşlarım ben Serdar ve Sanrias'a hoş geldiniz ve gerçekten de Sanres'ten duyduğumuz ilk e, cümle duyuşavurun Dudu oldu. Bu da bize hayat ve e, dünya hakkında bazı şeyleri daha iyi e, açıklıyor sanırım. E, Sanrias evet Sanrias böyle bir oyun. Sanrias hayat ve dünya hakkındaki bazı şeyleri bize daha iyi açıklayan bir oyun. Dudular sayesinde. Aa ben bunlardan mermi toplayamıyor muyum? Abi neden MP5'in ve diğer şeylerin mermisi farklı çok ilginç. Neyse gidip bari tabanca mermi toplayayım. Ee <gülüyor> hoş geldiniz Sanresa. E, ben bazen videoda olduğumu unutuyorum. Sanki e, kendi kendime bazen boş konuşurkenmiş e, gibi sesinde konuşuyorum videoda. Ama e, merak etmeyin yani her şey her şey. Ha, ha evet evet evet onu alır. evet onu alıyoruz. Cezar Vialpando'nun arabası burada kalacak. Big Smoke'un yanına gidiyoruz. O koca göbekli Big Smoke'un yanına gidiyoruz. Ee, benim de koca bir göbe göbeği, yani çok da koca olmasa da bir göbeğim var. O konuda bir şey diyemem ama o Big Smoke denen balonun yanına gidiyoruz. Yani kişilik olarak balon. Yani şu an çok fazla şey hakaretler ediyormuşum gibi oluyor. Big bixim fiziksel terapi yüzünden yok tamamen şu an kişilik orada oraları konuşuyor yani. Egosu balon gibi şişmiş ama içi boş falan. OG lock baby. Oh. Bu görev. Okay, yaparız yaparız sıkıntı değil. Yo. Gördüğünüz gibi artık bu şapkayı takıyorum çünkü o şapkanın mavi olduğunu söylediniz. Mavi de ilgili ama okay yani. <gülüyor> Geliyoruz asıl. Yo son yeah. Bazen acaba söylemem gereken kelimeler hiç söyledim mi diye merak ediyorum. Böyle endişeleniyorum video yaparken. Hiç fikrim yok şu an. Ya bunları yaptım mı yapmadım mı diye. Ama ok. Ha, oraya gidiyormuşuz. Evet. Sonus. Ha okay. Don't worry unutmuştum. OG Luke. OG Oo ben bunu yaptım mı? Hayır yapmamışım. Get it. Hayır. Ehe. Bunun burada olduğunu biliyordum. O yüzden yaptım. Yapmaya devam edeceğiz. Böyle böyle devam edeceğiz. Her yer yapacağız. Keşke yaptığım yerleri bir kafamda veya harita orada burada işaretleseydim de. Ee, çünkü daha sonra yüzlü yüz çalışırken Beni gelecek kıçımdan ısıracak. Aha ulan ulan çok özlemişim seni be. Memur bey seni burada duran şu memur bey çok özlemişim be. Burada da var mıydı acaba bir tane sanırım vardı ama. Şöyle falan. Yapsak yok. Okey tamam neyse. Sıkıntı <gülüyor> Evet. Sanrıs gizemleri geri dönüyor. Duymayan varsa buradan baştan duyurmuş olayım. Ee, şöyle bir liste yaptım. Dur. Listeyi bir şey yapayım. Aha. Şöyle bir liste yaptım. Bu listeden ki şeyleri yapacağız. Gizemleri yapacağız. Liste bitince ama onu da bitirmiş olacağız yani. Çünkü gerçekten yapacak bir şey kalmamış olacak. Remake'ini yapıyor olacağız ama devam etmeyeceğiz. Hey man, OG look man. Uh, uh, uh, Son... though, ha, arkada mıydı hey, acaba? Hey, out, so bütün bu man, sinematiklerin man, hepsi someone, e, farklı bir dünyada oluyor bu arada şu an. Yani şu an oynadığımız mekanlar şeyler değil burası böyle ayrı bir dünyanın içinde. Aynı binaları başka yere koymuşlar, başka yerlere atmışlar. Orada falan dönüyor bunlar. Acaba? Neredeydi lan? Şurada mıydı? Şu... Aha! Biliyordum! I knew it! <gülüyor> Abicim sanatımızı konuşturuyoruz ya! Bir kere önümüze geçmeyin ya! Sonra Amerika neden bu halde? Sanat yok sanat sanat! Sanat olsa böyle şeyler olmazdı. <gülüyor> Hacin technician ha? Ben de hep hijyen teknisyeni olmak istemiştim çocukken. Çok özenmiştim hijyen teknisyenlerine. Ki buradan herhangi bir hijyen de laf tuk durmuyorum. Bazen söylediklerim dikkat ederim <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Devam buradan. Burger şatoma gidiyoruz. İşte her yerde bundan sonra Growth'un şey konuşulacak olan buralarda da da bir yerde bir şeyler olduğuna yemin edebilirim ama Acaba hiç bir şey diye Öyle... Biz yerimize gidelim de. Sonrasını çok düşünmeyelim. Ha, Discord sonucumuza katılmayı unutmayın. Abbaplarım Discord ee, sunucumuzda e, çok güzel muhabbetler dönüyor. Bir, şeyler, bir sürü bir şeyler yapıyor abbaplarımız. Ee, sonucunun düzeni falan filan hepsi ayarlandı. Yine size abbaplarımız tarafından ayarlandı. Bu yüzden buradan tüm e, admin veya mod, moderasyonda görev yapan falan tüm ahbaplarımıza teşekkür ediyorum. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Sanki böyle Oscar alıyormuşum da herkese teşekkür etmek gerekiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden teşekkür etmeyi de devam edeceğim. Ben gangster. Hadi ama. Ne demek ki abi? Ben neden OG-Logue'dayım ki? Kendavamoz mı ezdik. Neyse. Gerçekten grafitileri boyamaktan daha fazla keyif alıyorum sanırım oyunun gereğinden oynamaktan. Evet. Gitam benim kapıyı çalan çünkü sosyal anksiyetesi var. Hey Jeffrey, you got the wrong idea man. That was just a the prison thing. I got plenty of muchachos on the Oh. Hey, okay. Uuuu! Çeşme! Çeşme! Ah! Çok tırık. A birisini öldürdü. <gülüyor> ben deli değilim. Sen delisin oğlum. senin yüzünden bir motorcunun peşinden koşuyoruz. Ya ben de ölüyorum ha bu arada. peşimiz ha polis geldiği gibi gitti güzel. A polise bak koşa koşa kaçtı ya. Woow! Orada da çok şıklıklı şeyler oldu ama. Buradan sağ mı kaçacak? Ne yapacaktı bu? Yok, buradan devam ediyor. Şurada mı sağa kaçacak? Hocam arkadan koşturuyoruz ya. O laf atıyor. Bu sesinde sesin de iyi değilmiş ha. Çok öyle gangster sesi falan yok yani. İnanılmaz. bir sesin var. Çabuk wow. çabuk oh, çabuk çabuk çabuk çabuk bin bin bin bin bin CJ bir şu motoru. Freddy kovala ve öldür hemen hemen hemen hemen hemen hemen. Abi salak gibi motor sürüyoruz ya gerçekten. Ama en azından GTA 4 gibi değil GTA 4 olsa <gülüyor> ya, şu anla bitmişti galiba başkası olmuştuk. Bir de hiç aynı öldün nasıl lan hayır patlayacaksın ha, oh be. Ooo oh, paralar, mermiler, hayır. Şu, paralar, mermiler, hayır. Şu şapkadan, şu kısmı anlamıyorum abi neden böyle, neden böyle. Bükülmüş, şu olmuş falan ben bunu nasıl düzelteceğim. Çok ilginç. Güvercin pencerende hey, bekliyor şunu. Ha. Hey, Neyse Hadi en man, azından. The... Oh Ne yaptık hocam? Nerede bu elif? Nerede lan bu elif? Abiciğim yol ortasında öldürünce bunu. Hey, Gitti gerçekten ya. Şu motoru alayım bari. Ta şurada bir motor var. Olaya bak ya lan. İnşallah görev falan iptal olmaz. O bir motor. O C geride bırak. O yok aşağıya mı düştü? Hocam motor der oluyoruz. Teşekkürler. Yola deadman diyorsun da hiç deadman dead yok yani eee Odilo'ku nereden alabilirsen şuradan aşağı ineceğiz. Yani abi olaya bak ya. İnanılmazsınız gerçekten ya. Tam bir şey diyecektim. Sanırsın görevleri aslında her gün ana habere konu olan bayrak ayrı bir elim haber. Ama yani şu karakterlere bakınca başka türlüsünü de hayal edemiyorum. 17'ler ne bu? Gidiyorduk. Çok az kalmıştı. Buralarda hatırlamıyorum bir şey var mı yok muydu ama. Neyse 24 tanesini yaptık. 4'te bile gitti neredeyse. Burada pek bir şey hatırlamıyorum ne vardı ne yoktu. Aslında 100 tane de varsa şehrin neredeyse her yerine de var demektir. Yani nereye gidersem gideyim. Sanki burada bir şey vardı, hissi çok da yanlış bir his değil. <gülüyor> ne demek, G o görüşürüz. <gülüyor> um, bu kadar dans göreviydi sanırım, iyi yapalım hazır buradayken. Sevilememiş olacağız ama. 22 ile 6 ar aralık kar etmesini. siz Gerçekten gelip sevdeteceksiniz ya. Şuradaki evde hiç satın almak istemiyorum çünkü sadece 2000 dolarım var ne yazık ki. Aslında güzel para 2000 dolar. Ama eve gideceğiz şu an. Seveceğiz, uyuyacağız. CJ'in CJ'in evdeyken neler yaptığını e, yorumları yazmasını yazmanızı istiyorum yani. Neler yapıyor acaba? Yani neler yapıyordur abi sizce? Okay. yani evdeki oyunları, oyunu mu oynuyor uyuyor mu ne bileyim, spor mu yapıyor atış talimi mi yapıyor başka şeyler mi yapıyor hayal gücünüzün bazı noktalarda iyice kendisini aşabileceğinizi biliyorum aşabileceğini biliyorum ama biraz daha kontrollü olmaya çalışırım hani lütfen hayal gücünüz benim şoför yeteneklerim gibi olmasın biliyorum çok iyi sürüyorum ama işte bazen fazla iyi olmak güzel şeyler getirmiyor bu hayatta Oy. <gülüyor> o yüzden... Ha! Ojiloka. <gülüyor> okay, kurtardık. O zaman Big Smoke'dan devam edelim. Doğru, hani OG gidelim diyecektim ama hiç gerek yok OG LOK'a Big Smoke'dan devam. Aha. Hazır gelmişken bence... Kim var? Kim var? Hangi çöpüksün Kim... Sen mi sıkıyorsun? Kim sıkıyor, ha? Alayım onları, teşekkürler. Dirty job, but got to do it. Adam bisiklet sürüyor. İlk kez bisiklet süren bir şey görüyorum. Gross bisiklet görüyorum. Vau, wow, okay. Ses geliyor. Mu? Her şey iyi şu an. Okay, güzel. Gidip biraz daha kas yapalım. Sanırım artık buna geçeceğiz. Ama şey bitirecektim ben. Ha, okay. Haydi bakalım. Ee pro oh, 70 şey yapalım. Aa çabucak hallediyoruz ha 72 belki çok azdı. Biz en son ne yapıyorduk ki? Hop yine sizin kulaklarınızı şey yap. O kadar da rahatsız etmiyorum şu ama. Eee videoyu baştan izlerken fark ettim çok da şey olmuyormuş. Hadi siyece hadi siyece kas hadi o kas o kas fulllenecek. Akas fırlenecek! SC insanların kafasını tuttuğun gibi koparabileceksin. Herhangi bir silah kullanmadan bitireceğiz. Acaba böyle bir seri yapamayız? İpuler miyiz acaba? İmkansız. İmkansız abi. İmkansız. Yani sadece yumruklarla veya milli silahlarla insanları öldürerek gidebileceğimiz bir Sanryaz ee, imkansız gibi geliyor bana. Hadi Sice, hadi. Benim kollarım ağrıyor. SC senin kollarını ağrımıyorum şu an. Ben şu an tuşlara basmaktan kollarım ağrıyor gerçekten. Evet. Çok güzel bir günden Baştan San merhaba arkadaşlar. Videonun neredeyse yarısına gelmişken baştan bir giriş yapayım dedim nedense. Ya, hava çok güzel şu an. Ne kadar güzel bir <gülüyor> gün evin içinde kalmak için. Ee, <gülüyor> e, açıkçası bir yere geçip çalışmayı da isterdim. Böyle laptop alıp ama. Yapamıyorum şu an çünkü. Yani bugün pazar. Bilmiyorum video ne zaman geliyor ama. Benim hazır ve be, bu kadar güzel bir gündeyken, dışarıda çalışamıyorken ben de video çekeyim. Apooplarımla konuşayım. Sa Oha sadece birimiz buradan çıkıp gidecek diyor. O kavgaya karışmak istiyorum ben şu an. o oh, biraz daha şey yaparsak belki... Ama yok 50 olmadan bitecek büyük bir bitme 49'da bitecek büyük bir Aa, yok. Hadi. Harry CJ bence fulleriz. Max Kaz. Vıcıt kasın artı yeter bu kadar. Nasıl? Okey mi bu? Full kas mı yaptık şu an? Oho! Kas. Oho! Dolmuş. Güç. Ha O zaman. Biraz şunu şey yapabiliriz ya. Madem kası şey yaptık. Birinci seviye aynen. Boşluk tuşuna basarak, okey. Seviye değiştirmek için N ve Y tuşlarını kullanabiliriz, okey. Evet, CJ'yi biraz güç yaptıralım. Ooo, CJ, yeah boy. Güzel. Fiziksel kusursuzluk. Big Smoke'un görevlerini yapacağız CJ'yi, hadi Big Smoke'a örnek olmamız gerekiyor. Spor insan diş tutar CJ. Hadi. Güç. Evet. Güç. Güç ve kas. Güç ve kas. Sonradaki seviye. Kollarım acıyor artık. Sizin de kafanızı iyice şey yapmışımdır şu an. 8. seviyede kaldık öylece. Şu an şey olduk. Hiç de şey demiyor yani. Hocam bu kadar yet yetmez mi acaba bugün falan gibisiniz demiyor. Demiyor hiç yani şey. Hadi bu kadar yeter bu kadar bu salonda vakit geçirdiğin. Hadi git artık bu salondan defol git! Leş gibi ter koktun. Hiç havlu kullanmıyorsun. Salon kurallarına saygı göstermiyorsun. Defol git demiyorlar. Her defasında geldiğinde boksörlerimizi dövüyorsun. Baygın bir şekilde şey yapıyorlar demiyorlar. Ben şu an şey yapamıyorum. Ben az, az önceki seviyeye geçiyorum. Seni döveceğim diyor, seni çok kötü şekilde döveceğim diyor, salak olacaksın diyor, seni salak edene kadar döveceğim diyor boksör arka taraftan. Ama ben şu an kollarım, e yeter be kardeşim hadi beni kovsanız artık be, bayağı kovulmayı bekliyorum şu an ya. Artık başkası kullanacak bunu falan diye bekliyorum artık ya, mesafeye bak kaç kilometre ilerledik ya. Yetmez mi bu CJ? Lan bunu sınırsız yapabiliyor muyuz? Bilen var mı? Yorumları yazabilir misiniz? Bunu sınırsız yapabiliyor muyuz? Ha bugünkü spor ne yaptın? Sonra vura. Okey. Güç güzel, kas da güzel. Bundan sonra böyle, keşke denge gitsin. Denge gitseydi güzel olabilirmiş. Hey, you go with me? Evet, hadi hocam. Seni bakın böyle box yapılır, böyle dövülür. Bu arada burada yaptığım boks da beni şey düşürdü müdür? Ama acaba kickbox'u mu <gülüyor> öğrensem gerçek hayatta <gülüyor> falan diye? Gerçekten. Günah, hey. günah, günah, günah, günah, günah. Whoa, aksiyonu bir box oldu. Okay, whoa, nice. Kuşuma gitti bu şey. Şimdi gidip sevleyelim. Çünkü iyice dayak yedik. Kurşun yedik ve dayak yedik. Artık kendimize gelmemiz lazım. Ama CJ bir Yunan tanrısına dönüşüyor gittikçe. Amerikan tanrısı olacak tabii. Tamam. Yani neyse, şey yapacağım biliyorsunuz yani. Şöyle şey yapayım. Ve CJ uyusun artık abi. Yeter ya. Aha yok o şeydi zaten. OG kendi partisiydi. Okay. Burada da şey yapalım. OG Lok. Ha. Hadi bakalım. Big smoke. Smokey boy. öyle. Gerçekten de çok haklısınız arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Bir şey... Ben mi sıkıyorum? Ya. Hayırdır? Kardeş bir sorun mu vardı? Bir şey mi vardı? Bir şey mi vardı? Herkes kaçıyor. Nasıl da kaçıyorlar? Patronun kim olduğunu biliyorlar çünkü. Patron... Buradaki patron Carl Johnson'dır. CJ. The dog. Çünkü Big Smoke öyle seslenecek birazdan. Oh, CJ my dog diye seslenecek. Big Smoke'un garajında da hiçbir şey yok. Keşke böyle evleri falan biraz daha detaylandırsalar bu yalıkları. Ne, yap ne yapıyorsun sen? Orası, be Orası benim şeyim. Aha, Running dog. Gerçekten de dog. Selam. <gülüyor> bu yer. <yeah. Evet. gülüyor> Assoy.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 Alright then. Hadi bak bakalım sen benden önce bindin yine. Ben hep, hep benden önce biliyorsunuz. Ben sizi ezmek istiyorum. Bu insanlar öldürmemeye çalışları e, öldürdü ama yani yapacak Ay şey. bakalım. No <gülüyor> <gülüyor> Ya, akraba ziyaretine gidiyoruz ha arkadaşlar akraba ziyaretlerinizi lütfen unutma unutabilirsiniz şu an bir salgın getir ondan sonra hatırlayın evet tabii ki herkes herkesin kuzen ya şöyle eğer herkes kardeşse hani bir noktada herkes herkesin kuzeni oluyor zaten o çok sıkıntısı çok şey değil yani çok düşünmek gerek ben bunları ezmek istiyorum izlin Hocam seni Güzel onları aldım. Orange Grove Farms. Yes, işte o yüzden böyle bir şey oldu. buluşmaya götür. Götürdük. It's a date. Buluştuk mu? Okay. My cousin Man, I shoulda known. <laughs> hey, excuse me, Jose. Yo soy El Grando Smokeyo, and I want that grass. Comprende? Hey, <laughs> fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffeeo, up El Guido before I blow your brains out or over the patio. Fuck. Chinga tu madre, pendejo arabayla peşlerinden koşsak ya hayır ama ben koşacağım peşlerinden ha işte buyu işte bunun bugün bu günler için eee evet smoke evet Acaba şey mi yapsam? Peşine koşsak ya CJ o öylece duruyor şu an herhalde. Ben yani böyle izleyecek miyiz? Çete üyesini kovala. Hay hay. Hak tik tak. Tü Lan! E memur bey hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Görev geçildi, saygınlık arttı. Hop! Bana mı saldırıcam? Hayır, bana saldırmayacağım. Sıca... Kim sıkıyo lan? Oo, oh, okey. Siz beni sayı üstünlüğünü yakaladığınızı sanıyorsunuz ha? Kim sıkıyo lan? Kim sıkıyo? Kim sıkıyo? Burda mı sıkıyolar? Öldünüz. Oh, you Hayt be. CJ işte bu. Bu CJ. Öleceğiz biraz sonra. Çok ölecekmişiz gibi hissediyorum. Aa artık ölmeyeceğiz. Bir tane daha al CJ. Evet. İçmedin ama okey yani. Çok net çok yerinde. Yay 25. grafiti boyandı. Güzel. E bir tane de balasa arabası kaçırayım ben o zaman ve halledelim yani. Arabanızı alıyorum. Sonra sizi ezeceğim o arabayla. Arabanın içinde içiyorsunuz ama ya. Hoş mu bu ya? Ok! Hiç uğraşmayacağım abi. Onları da alıyorum. Selam. 10 da alıyorum. Teşekkürler. Şunu alayım. Çünkü bu daha az atış edilmiş. Daha az atış edilmiş. Sanki şey gibi oldu. Bu ikinci el değil abi falan gibi. 0, 0 MP5'ler var. Bizde sıfır tabancalar var. Şuradan çabucak baştan bir sevleyip son bir göreve daha koşalım. Sayarım son bir görev daha. Eee kaldıra yok. Kal kaldıramıyorum. Son bir görevi daha. O zaman burada bitişiyoruz. Son bir görev daha kaldıramıyoruz. Çünkü saat eee geçmiş yani. Şey olmuş. Evet. Apoplarım bu da. Ee, San Riyas'dan San, Rast San Los Santos'daki Hayattan size küçük bir parça göstermek istedim Buradaki günlük hayat nasıl oluyor ee, Los Santos'ta sokağa çıkma Yasakları e, olmadığı zaman Hayat neye dönüyor ee, Balas denen salgın e, Nasıl semptomları yol açıyor Bunları göstermek isterim Ve de e, Big Smoke gibi e, OG Log gibi ee, salgını yani insanlar hakkında da sizlere bilgi vermek istedim. Bu da böyle bir videoydu. <gülüyor> evet yani bu da böyleydi. E, ve izlediğiniz için teşekkürler. E, keyif aldıysanız lütfen aşağıda like'larınızı atın ve yorumlarınızı yapın. E, paylaşmak isteyen paylaşabilir. Dileyen de katıl butonundan kanala üye olabilir. E, aşağıdaki açıklamalarda Discord, e, korku hikayelerinin olduğu blog, Facebook sayfası, Facebook grubu, Twitter, Instagram. Yo her şey. Steam grubu da hayli, her şey aşağıda. Açıklamalar, açıklamalarda neler neler yok var ya. <gülüyor> Ee, ona oradan bakabilirsiniz. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, keyifli ve huzurlu kalmanız dileğiyle. Bye bye.